Birkaç hafta önce Silikon Vadisi'nde takip ettiğim insanların sürekli Wordle diye bir oyundan söz ettiklerini duymuştum. Neyse ki Türkçe'sinde yaptılar. Şimdi Türkiye'de de bayağı bir viral olmaya başladı. Oynaması çok kolay. Bir kelime tahmin oyunu. İlk açtığınızda böyle ekran 0 geliyor. Bir kelime tahmin ediyorsunuz 5 harfli. Ondan sonra o kelimeye göre doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorsunuz. Mesela çorap diyelim. Şimdi burada yeşil yandı. Yani yeşil hem doğru harf hem doğru yerde. O, A, P, gri yandı. Bunlar kelimede yok demek. R, sarı yandı. Bu kelimede var ama yanlış yerde demek. Şimdi Ç ile başlayan başka. Çarık diyelim. Ama R yanlış yerdeydi. Çerez. Çerez değil. Yine aynı olacak ama. Çeker diyelim. Enter. Evet, R sondaymış. Onu bulduk. Çığır. Çok yanlış kelimeler tahmin ediyorum yani. Vay üçüncü teminde buldum.